Hazır mısın? Kayda giriyoruz. Girdi yani. Evet, evet. <gülüyor> Bu Bayağıdır birlikte kaydetmiyorduk ha. Hazır evet. mısın? Bayağıdır beni atıyordun gruptan. Ya, Yazıkla. Bir giriş Sen, yapaydık da ondan şey sonra saydırmaya başlayalım. Bakti yap insanları girişi. karşılayalım ondan sonra tamam, saydırmaya başlayalım. Tamam. Ezan eşliğinde. <gülüyor> Eğlen <planı. gülüyor> Ama ya. ben yapıyorum. Hadi. Eylem, Eylem Planı, planı podcastine. podcast'ine hoş geldiniz konuya giremeyenler. Konuya giremeyenler. <gülüyor> bu ilk. bu ilk. Ananı satayım. Tamam şimdi alalım. Yani bir de böyle yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bari şöyle yap. Yapma onu da yapma. Evet ben ha çektim. bir dakika. Ha. Bu, önce. Ilk Hesap konuya, ver. <gülüyor> bu ilk konuya giremeyenler podcast'imiz. Eylem Planı ve konuya giremeyenler ayırdığımızdan beri. Evet, neyin hesabını istiyordunuz? Buyurun. Ben dışlanmıyım, ben ötekileştirildim. Ben ezik miyim ya çıkarıldım. Yazıklar olsun. Birlikte almadık mı bu kararı? Hayır, ben dedim ki ya, ben bugün çekim yapamam. Sen tek başına çek bir şeyler işte Ya ki, artık. bu yönetmiş filmi, bana ne yönetmenden diyorsun? Ben de biraz yönetmen konuşmak istedim. ayrı podcastlaştığım. Ya ben şimdi açtım. sinemacı değilim. E tamam, bu bence açıklıyor bizim. Şimdi mesela şey gibi de, aslında şeyle bağlaştırsam anlayabilirim bunu mesela. Bir dansçı var, bir de koreograf var. Yani, biri icracı, biri... Çok iyi bir koreografın dansçısıysan çok iyi bir dansçısındır. Yani %90 ihtimalle. Yani e Zaten seni almaz. Evet. Seni almayacağı gibi o harika koreografiyi yapabileceğine inanıyordur. Zaten o harika koreografiyi sana vermiştir falan. Aslında oradan yönetmen mantığına şu an karar verdim. Şu an bu? Evet. Yaş kaçtı senin? Hayır yani şu an bu metaforun buraya uyduğu aklıma geldi. <gülüyor> 26. 20, 27 olmasın? 20 27 mi oldu ben? 28 mi? TikTok takipçilerime yalan 94. söyledim. 28 yazmışım. 94 2022 çift rakamlı 28 evet. Yazıklar olsun. Ve şimdi mi fark ettin bunu yani? E, evet. Hayır sana hak vermek istedim. Nedense bu podcast'a başlayınca benim sana hak veresim geliyor. Yani e, amacımız bu tam tersiydi ama olsun bu da olabilir. Buna da çok Neyse sen niye yok. beni çıkarttın? Ben mi seni çıkarttım? Beraber oturup konuşmadık mı? Buna karar vermedik hayır. Ben sadece sana dedim ki ben bugün podcast çekemem. O zaman benim tek çektiğim bölümlerde olsun bugün ya onu lan, çekeyim dedim. Ya dinleyip şey demedin mi bana? Çok güzel olmuş. Sen böyle mi düşünüyorsun kendi kafanda? Hayır Harika dedim olmuş. ki iç sesin seninle böyle konuşuyorsa çok tatlı bir iç sesin varmış. Benimki salaksın Esra. Bu da böyle mi yapılır Esra? Mal mal hareketler öyle konuşuyor ya yani. Ya kesinlikle iç sesim olmadığı konusunda garanti <gülüyor> verebilirim onun da. Ee, no. Öyle salaksın eylem de çok sık demiyorum yani. Gerek kalmıyor. Ben, ben diyorum. Zalimim kendim. Bana da sevgilim diyor onun için yeterince e, şey. şu an resmen iftira. Kameralar çekiyor neyse ki. Suratımdaki şok görüldü. O yüzden bir de arkadaşlar ben bugün ilk defa kulaklığı ben takıyorum. <gülüyor> ben bugün aşık oldum. Kulaklık var diye kafamda böyle bir ağırlık taşıyormuşum e, hissediyorum. Hayır alışma Ama seni istiyorum. dinginliyorsa dinginleştirmedi hı, tamam. mi bence? Dinginleştirdi. Çok evet. şey Aa, oldum oldum. Okay. <gülüyor> Aslında bugün konuşmak istediğimiz konuya da ufaktan girmeye başladık sanki. Daha ilişkimizin en başından beri Konuştuğumuz bir şey vardı. Sen hatta biz başlamadan işte her sevdiğim insandan 10 tane en sevdiği film, 10 tane en sevdiği sanatçı listeleri alıp keşfe çıkmıştın falan filan. Tabii öyle vizyonlu bir harekette bulundum ama <gülüyor> devamı geldi. Uygulamasını Ya o şöyle ettim? oldu. Bir gün işte ben ajanda aldım. İşte hayatımı düzene sokayım böyle gereksiz heyecanlara kapılırsın ya öyle bir günümdeydim gene. Arkadaşım da bana hediye ajanda almış ben bu kararı aldıktan sonra. Ben de sonra dedim ki orada en sevdiğim filmler yazıyor ya da en sevdiğin şarkılar vesaire işte kitaplar. Ama nasıl ciddi kalacağım ben? Video. Şeyi fark ettim yani benim mesela... Bu öyle... arada izlemeyenler için az önce sıcak çikolata dudağımdan düştü de e, YouTube'dan izlerseniz görebilirsiniz. <gülüyor> Bunu görmek için bence bir YouTube açılır. Sonra dedim ki benim hani hayatımın filmi diyebileceğim bir film yok. Benim işte şu şarkı çok iyiymiş dediğim bir şarkı Konserde canlı yok. izlemek istediğim bir sanatçı yok. E, konser sevmiyorum ama yani o konuya girmeyelim. Bak işte konu zaten buradan Stop. açıldı. Sonra ben de sevdiğim insanlardan bunların isimlerini almaya başladım. İşte şu kitap nedir? Yani en çok sevdiğim 5 kitap. Bana işte illa sana mesela şeyden yazmıştım. Hani hem sinema bilginden hem de flört aşamasındaydık. Neden mis, mis, mis, yazmıyormuş mis, mis. tane var. Senin bakış açından bakayım falan. Bir de şeyi de merak ediyorum ben. Mesela çok sevdiğim filmde senden bir parça vardır. Tamam. Ya da bir Sanatçı müziği adam. çok sevmenin bir sebebi vardır. Mesela şey yaptı sen bana bir tane dinlediğin şarkıyı göstermiştin de şu an açmayayım. Ben onu moralin bozukken dinliyorum demiştin. En sevdiğin grubun. Ya monodur ya sıfır manzayandır. Hatırlıyorum. Ayık o. Mesela onları dinlerken işte o an senin ruh halini falan düşünüp aslında seni daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Dinlediğimde ve şey yaptığımda. Ya bütün mantık o değil mi zaten? Yani. Yani Sonra dedim ki hani benim yok. Ben de şaşırmıştım yok dedi. Yani benim nasıl yok falan hani şey değil yani. ...şeyde değilim, kö çahil köpeğin teki de değilim yani. Aslında orada bir düzeltme yapalım. Sen olmadığını sanıyorsun çünkü o konuya dikkat etmiyorsun. Sonra çünkü senin yanında gidiyorum, <gülüyor> Yavuz Çetin atıyorum ezbere söylüyorsun. İşte Evrencan açıyorum, ezbere söylüyorsun. Bir parça çıkıyor bütün itimleri söylüyorsun yani biliyorsun onları veya şu filmi izledim mi bu filmi izledim dedim izlemişsin klasiklerin büyük kısmını falan ya da izlemediğimi düşünüyorum açtığında bir süre sonra na bu olacak değil mi diyor. falan diyorsun yani sen olmadığını sanıyordum ben olmadığını sanıyordum neyse işte bu bir gün aramızda konuşulurken ben şey dedim işte Mehmet Erdem mi sordu canım Mehmet Erdemci bütün podcastlerimizi dinliyor canım kalp kalp kalp, kalp. senin olduklarını dinliyordu senin olmadıklarını yapalım. da dinledi yalnız benim olmadı açmışken seni dedim benim olmadı ya hayır senin olduğunu da dinledi tek <gülüyor> Benimkileri de dinliyor çünkü linki atıp hemen şuna yorum ve like at ki önersin diyorum ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle deme. Siz de kat koymak istiyorsanız lütfen like share. <gülüyor> evet. Lütfen din videolarımıza. İşte Mehmet Erdem bir gün ya Esra sen ne tarz müzik seversin ondan açalım. Ben de durdum durdum dedim ki benim bir müzik tarzım yok. O da nasıl yani dedi. Evet bayağı büyük bir tepki verdi. Gene kendimi dünyanın cahil insanı hissettim. <gülüyor> Sağ ol Mehmet Erdemciğim. <gülüyor> Ama çok üzülecek bunu değil. Yok Mehmet Erdem'den kaynaklı değil. Ben zaten bu konuda kendimi böyle çok geri planda hissettiğim için vardı. Sonra bir gün eylemle kafamız birazcık güzelken. <gülüyor> Hayret. Hayret. Müzik erken ben bir an, bir anda şey dedim. Bu şu di mi? İşte şu bu, bu di mi? Falan. <gülüyor> o anda saç kafamız güzel değildi. Demiş. Neyse sus be. Ya her şeyi Eyvah. anlatacak biz Bizim bir özelimiz olmayacak Yok anı diye. şu an hatırladım o anın evet. ironisini zaten de. Neyse işte Eylem açtı. O. Ben de şok. Eylem de şok. Eylem şey dedi bana hani sen dedi. Aslında sen keşfetmediğin için bilmiyorsun. Yoksa bir zevkin yok değil ya da... Ya bunları tespit etmeye çalışıyorsun evet, aslında. Var yani bir zevkin Evet yani sen hiç ama... bunun keşfine çıkmadın. Sen hiç farklı müzikler dinleyip hangisini sevip sevmediğine bakmadın. Sen önüne gelen şarkıyı dinledin. Sevdiklerinin içinde kabullendin. Ve onların sevdiğini farkında değilsin. Ya da yeni müzikler denersen aslında geniş bir havuzun olacak bu konuyla ilgili dedi Özellikle. Ya konsere, konser var diyorlar mesela. Konseri saçma buluyorum diyor. Oscar'ın The gidelim mi? O olur, o olur. Çünkü onu seviyorsun yani, anladın mı şey? Demek ki sevdiğin grupta konser saçma değil. Tabii ki sevmediğin grubun konserine gitmek saçma bir şey yani. Hayır, gene konser bana saçma geliyor. Ben evimin ortamında müzik dinlemeyi daha <gülüyor> çok seviyorum. Konser saçma bir şey? Ya. Neyse Hayır, bak, şöyle, sen rezil olma diye bu konuyu şöyle, kapatalım Şöyle. Şimdi bize gelen birçok şuna konser bileti, buna konser bileti bedava olanlar, onlar benim de çok. Gene Mehmet Erdem'ciğim ve dostları sağ olsun. Yani sahne performansını görmeme gerek olduğunu düşündüğüm bir müzik stili değil. Ona katılırım. Her sanatçıyı sahnede görmene gerek. Yani. Ya bir de mesela bir sanatçı tek başınayken yani ne bileyim Beyoncé ise dansçılarıyla beraber dans etmiyorsa benim için çok seyri çok güzel bir şey değil bu. Yani Ama dans ediyor. Aileyle kalkacak. Şimdi Beyoncé bebeğime de öyle değil. Beyoncé benmiyorum. hariç dedim. Yani kalkıp Beyoncé gibi sanatçılarıyla dans ha. etmeyecekse elinde şarkı söyleyip iki hareket yapacaksa ben onu çok görmek için o ayakta dikilmeyi yaşamak istemem. Ya ama bak ben mesela benim müzik zevkim arası çok biliyorsun. Yani ben Kafa oturup sallamadım. Justin <gülüyor> Justin Timberlake dinlemem ama konsere geldim gittim mesela. Çünkü Ama o Justin Timberlake yani. tamam bak yani işte diyorum işte ki sen performansı... mesela. Dış sus. Niye? Sahne sahne performansı iyi olan birininkine gidebilirsin ama o konsere gitmek gibi değil. O o sahne performansını izlemek. E konser dediğin o ama zaten. Ama birçok Türkiye'deki konserler şey yani Şöyle deme. Saçma sapan. Gitmediğin için olabilir. Olabilir yani. Aksini ben Sigur Türkiye'deyim. Neyse konumuz zaten mesela. konser ha. aşkımızın olup olmaması değildi. Hayır şunu çıkmaktı. demek istiyorum işte. Keşfe çıkıp sevdiğin sanatçıları bulunca konserleri de sana mantıklı gelecek. Ben buradan değil. başka bir yere bağlayacağım. Boşver konseri. Aa, konuya bir türlü giremeyelim. Hemen. Aslında konumuz buydu. Eylem bu kısmını bilmiyor. Bu keşiflere nasıl çıkabilirsiniz aslında? Birazcık bunu konuşmak istiyorum. Bu keşiflere çıkmanızı sağlayacak etkenler nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir, çevrenizde sizin Şimdilik. gelişiminden... Evet, daha, yine sana çıkacak, bekle. <gülüyor> sizin gelişiminizden keyif alan ve her masaya oturduğunuzda size bir şey katan insanlar sizin her konudaki zevklerinizi arttıracaktır. Sadece eylem özeli de söylemiyorum bunu. Ee, bir dakika mı? buradan bir böyle geçmiş bölümlerden birine de bağlamak istiyorum. Senden de genç olduğum dönemlerde işte partilemelerim, çıkmalarım, etmelerim işte gittikçe seyrekleşen bir şey. Niye? Çünkü az önce dediğin cümle bende direkt onu şey yaptı zaten. Yani oturduğun masada sana bir şey katılmayacaksa, sadece boş bir sohbet edeceksen benim için artık bana kattığı hiçbir şey yok. Yani gençken eğlenceydi, artık o eğlenceyi aramıyorum. O nedenle de o masalarda çok fazla bulunmuyorum Yani bana bir şey katacak masalara oturmaya çalışıyorum. Özel günleri, kutlamaları hariç tutuyorum burada yani. Daha rutin hafta içi bir takılmadan bahsediyorum. Yani katılıyorum zaten. Şöyle zaten hani sizin zaten aslında biz bunu daha önce hani 9'dan sonra parti terk edinde de birazcık bu konudaki vizyonumuzu göstermiş olduk ama Sen şu an bize e, vizyoner Evet. Duramasın. Vizyoner dedim bence bu vizyon dur yani. Çünkü şu var. Ben konuşmayı çok seviyorum. Aa. Eee bir nasıl? ortamda Yapsuz bir dakika. Bir ortamda sessizlik olduğunda bir problem olduğunu düşünüyorum genel olarak. Yani çok sessizlik, <gülüyor> sessizlik varsa. E, o yüzden eğer böyle sevmediğim bir ortamdaysam bile çok konuşurum. Sebebi de şu. Konuşurum, güldürürüm vesaire ama o an geçsin diye yaparım. Yani ya o an eğlenceli geçmeli ya da dolu geçmeli. Yoksa geçmemeli birlikte o zaman. Yani ya ben insanlara güleceğim, eğleneceğim, edeceğim bir şeyler yapacağım. Kendim belki onları alttan alta gömeceğim. Ondan keyif alacağım. Ya bu ya gerçekten böyle. Ya da gerçekten oturup ee, bana bir şey kayıyor. Bir arkadaşım bana otururken senin en sevdiğin müzik ne? Böyle bir soru gelmişti ve benim bu soru çok hoşuma gitmişti. Ya da işte metelerle oturduğumuzda, için. işte köpek gelişimiyle ilgili, neler hani, neler, öğrendi neler öğrendik, i̇şte, yoga süreci ya da mesela Spotify'da aslında şöyle bir özellik yapılsa harika olurdu modumuza göre, keşke bize playlist verse ama gerçekten modumuza göre, dinlediğim iki üç şarkıya göre bunu anlasa falan demiştik. yani mesela Evet ortaya koyduğumuz bir şey yok, inanılmaz bir e, yaratımda da bulunuyor aslında. O gece şey de öğrendik, yani bir pizza partisi yapıyorsan evde en az yani. en az iki pizza yap, bir tane kalana bula pizza yapma gibi. Ee, o yüzden de mesela oradan çıktıktan sonra Spotify'da kendimi de hani bu da bir etken olmuş oluyor çünkü hepsi üst üste geldi. Aslında bulunduğumuz tüm çevredeki konuşmaların sonucunda bir şeylere hareket ediyoruz, bir şeyler yapmaya karar veriyoruz. Atıyorum çevremdeki herkes diyor ki çok kilo aldım. İşte pilatese mi gitsem, yogaya mı gitsem, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam. O sırada dansa gidiyorum, hantal bir şekilde dönüyorum. Sen işte ya Esra birazcık göbeğin çıkmış diyorsun. Ben pilatese yazılıyorum. Ben bu arada yani, sen söyleyince söylüyorum. Hayatta söylemem böyle bir şey. Tamam canım sen bana bir anda Esra göbeğin çıktı diyorsun. Yok bu çıktı benim çok ben rahatsız çıktı diyorum, Sen de evet balım çıktı diyorsun yani. tamam, Ama <gülüyor> normalde söylemiyorum çünkü çok rahatsız oldum. Hayır yani mesela böyle dururken Esra göbeğin çıkmış demem yani. Yani hiç de demedin herhalde. Dememişsin. dememişsin Demem. Mi? Rahatsız oluyorum. Tamam. Dedim sen dövebilirsin. Sakin ol demedin zaten. Ben rahatsız olmam desende de. Ama birazcık ağlayabilirim. <gülüyor> rahatsız Hayır. Ama. Onu demek istemiyorum. Ben bu konularda yorum yapılmasını çok yanlış buluyorum. Fikrini sorduk elenmem. mu? Yani senin açından söylüyorum. Senin <gülüyor> tamam da öyle bir söylüyorsun <gülüyor> ki şu an bana hesap soruyormuşsun gibi. <gülüyor> Neyse konu almadın devam edin. Evet. Hani fikrinizi sorduk mu ama ben sana kilo almış mıyım diye sordum mu? Git fikrini kendine Neyse, sakla. Neyse dağılma dağılma gel gel. Neyse böyle şeyler sonucunda bir şeyler yapmaya adım atıyorsunuz. Doğal olarak bir konuda kendinizi geliştirmek ya da bir keşfe çıkmak istiyorsanız da çevrenizde bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmasa bile yani o konuda bilir kişi olmasa bile diyeyim o konuda bir fikri olmasa bile sizinle beraber bu keşfe çıkabilecek ve sizinle bu zevki alabilecek insanların çevrenizde olması sizi her zaman bir nokta ileriye taşıyacaktır. Ya da... Tabii istisnasız hepsi böyle ol, olmalı de, demiyoruz Tabii ki ama şöyle bir şey mesela çoğunluk... bir arkadaşınız yemek yapar çok severek ondan da yemek keşfine çıkarsınız. Yani ben eskiden hiç yemek yapan biri değildim şu an her gördüğüm tarifi Hı. deneyen bir insanım. Ya ben mesela yani ben mi anormalim bilmiyorum da mesela gittiysem ve biri bana yemek yapacaksa... Ben bir de salak gibi her adım soruyorum. Onu niye attın? Bunu niye kattın? Yani merakla ediyorum. Oradan bir şey de çıksın istiyorum. Anlatabildim mi? Biri ilginç bir şey var derse o nereden çıktı? O ne zaman başladı? O nereden geliyor? Bu işte senin geliyor? öğrenmeye olan açlığın. Ben, ben çok seviyorum. Kendini geliştirmeye olan böyle şevkatin diyeyim artık hani kendini geliştirmek için kendine çok fazla alan yaratıyorsun ve bunu farkında olmayarak yapıyorsun. Çünkü bu sende Meraklıyım. yerleşmiş bir Hı. duygu. Sadece meraklı değilsen merak ettiğin şey söylersin öğrendiğin zaman bırakırsın. Sen devamında şöyle yapılmış ben de bunu böyle mi yapsam acaba de, diyorsun. Sadece Hı. merak Hı. değil orada. Sen hep böyle bunu öğrendim bunu bir yerde kullanmam lazım. Hani. Unutuyorum ama çok baktım. Bu matematik ama. sorusunu ben öğrendim hayatımın neresinde kullanacağım demiyorsun. Hı. Bir yerine yediriyorsun onu. Okulda öyle diyordum tabii de. Ya tamam yıllar yıllar önce, seneler seneler önce. Ya daha podcast'te bahsetmedik galiba ama mesela benim benim lisede de, üniversitede de işte ÖSS'ye hazırlan, bizim zamanımızda ÖSS'ydi, şu anki adını bilmiyorum. İşte ÖSS'ye hazırlanırken bir fizik hocam vardı, Ahmet Ermetal, Kıbrıs'tan dinleyenler varsa bizi, hepsi tanır zaten. Ee, ve hep şey derdi, eylem fizikçi olmalı, eylem fizikçi olmalı. Ulan daha lisede 10 üstünden 5 alıyorum, biz de 10 üstündeyim de. 10 5 ya. Yok Kıbrıs'ta 10 üstünden de burada hep 5 üstünden Kıbrıs de. Hala Kıbrıs'ta 10 Öyle diyebiliyorum ama emin değilim. Değil. Uzun Ablanda yıllardır okumadım. Sorarım olmasın. ablamı. Ee, diyor ki eylem fizik okuma. Ya hocam manyak mısın amına koyayım ya. <gülüyor> Geçemiyorum neyini ne okuyacağım. Geçemiyorum neyini okuyacağım. Üniversiteye geldik, mühendislik bölümüne girdik. Halen böyle fiziği dört kere de, fizik 2'yi 4 kere de verdim galiba falan. Bu arada mühendis olman bana şok etkisi ilk duyduğumda. İşte mezun oldum, frisbee oynamaya başladım falan. Bir gün sahilde işte disk atıyoruz. Ben tabii atıyorum. Şimdi frisbee düz bir obje olduğu için, düz uçan bir obje olduğu için işte rüzgardan her şeyden çok etkileniyor. Dolayısıyla atarken, işte atış planı yaparken koşanın hızına bakıyorsun falan. Kafanda hep fizik dönüyor aslında. Ve bir gün şeyi hesaplıyordum böyle bu diski şimdi denize doğru şöyle atacağım o şiddetle rüzgar geliyor şu kadar eğim verirsem böyle uçar falan diye hesaplıyorum. Attım tam istediğim gibi gitti falan. Benim beyinde böyle bir zincir hmm. yerine oturdu tamam mı? Tink sesini duydum. Yani o diyalog kurulduktan bu 20, 20 yıl abartı mı olur? 20 yıl çok abartı olur. 10-12 yıl sonra o diyalogdan sonra olan adam bundan demiş ve ben o gün markette Evet, Twitch olmalıymış. Ha, mesela işte inşaatın yanından geçiyorum. İnşaatta işte yandaki toprak göçü olmasın diye işte duvar çekiyorlar falan. Ben tabii ki YouTube'da bunları izleyip öğrendim daha önceden falan. İşte inşaatçı ben. arkadaşım hemen ona e mesaj atıyorum. Diyorum ki bu niye yapmışlar? Şu şu yüküne çekiyor. Buradaki güzel çekiyor. Hep böyle fiziğini düşünüyorum. Toprak nasıl kayacak oradan? Bu nasıl olacak? İşte friz böyle. İşte ocağımo kapot koyuyoruz. Bunun kaynama, buharlaşıyor şu an. Evet o buhar bunu sıkıştırıyor falan. Gerçekten çok fizik düşünüyorum. Mesela. Ama bu konuyu nereye bağlayacaktım da bu konuyu Fizik açtım? Fizik düşünüyorsun, doğru. Kadın fiziği. Kadın fiziği düşünüyorum, evet. O ete vurduğunda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bak. Bu ama bunu nereye bağlayacaktım? Dur bunu bir yere bağlayacaktım. Ama Teşfetmeyi devamlı bir merak var dedim. içimde. Evet, yani o, o nasıl oluyor işte kahve çözünme, öğütüm aralığı, kalınlığı, filtrenin inceliği falan kafam hep onu düşünüyor. Mesela sen de biraz öyle hareket ediyorsun ama sen biraz daha... Sen mesela asi ruhlu olduğun için öyle gidiyorsun. Ben de mesela çok doğaçlama kahve yapıyorum. Şu an diyorum bu kahveye böyle müdahale etmem lazım. Böyle hissediyorum diyorum. Bunun olması için şöyle yapmam lazım diyorum. Genelde tutuyor. Bir konu yani <gülüyor> ben, ben niye öyle yapıyorum onu söylüyorum. Niye yazmıyorum? Çünkü ben onu bir yere yazarsam o benim için artık böyle bir görev, bir uğraş haline gelecek ya. Ben o şeyi bozmak istemiyorum sanırım yani. Şu an sen söylerken aklımda şey olan oldu. O akışta devam etsin. Her seferinde yaparken bir şeye bakacağım? Hayır abi benim elimin bir lezzeti vardır. <gülüyor> Lezzeti var. Burada olan şey tekrarlanabilirlik yani işte. Yok neden yaptığını anlıyorum ama benim öyle yapmamın sebebi o. Evet de sen niye tekrarlanabilirlik istemiyorsun onu anlamıyorum anlatabilir Ben her mi? seferinde yani... farklı bir şey görmek istiyorum. Benim de keşfetme ruhum böyle. Yani mesela sen gördüğün şeyde uzmanlaşmak istiyorsun. Ben her şeyi görmek istiyorum. Şimdi sen mesela atıyorum kahve yapıyor biri yanında. Kahvenin bütün de öğrendiğin şeyde, merak ettiğin şeyde uzmanlaşmak istiyorsun. Ben her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne diyorlar senin gibilere? Şıp sevdi. Jack of all trades diyor Gavrlar. Jack of gavurlar. all trades master of none derler. Evet her yani şey her şeyden anlar, hiçbir şeyde uzman değildir. İş piyasasında da buna generalist derler. Ben sinemada öyleyim mesela. Generalist bazı şirketlerde böyle bir rol var özellikle teknoloji ağırlıklı. Her şeyden anlar, hiçbir şeyde uzman değil. Genelde bunlar da yönetici rolleri olur. Çünkü Yönetim insanıyım ya. Evet be. Her şeyden biraz anlar fikri vardır. Yani mesela o işi yapmanın işte James Cameron podcastinde de bahsettik. Mesela görsel efekt dediğin şey kötüyse çok büyük olasılıkla yeterince zaman verilmemiştir. Zaman ve para. E şimdi senin o zamana ihtiyaç duyulacağını bilmen için o işten biraz anlaman lazım. Çünkü şey sanıyor insanlar işte böyle yapıyorsun. Özel efektler olmuş geliyor işte Marvel filmleri. 10 dakikalık video yapıyoruz ama o 10 dakikayı yapmak 3 yıl sürüyor. Anlatabildim mi mesela? O... Yani arkadaşlar biz burada şey değil yani ya da ya şu da öyle. Senin şu an yaptığın şeyde bu podcasti yapmanda bir ön hazırlığı var bir sonrası var bir kafana geleni konuşmuyorsun yani aklında aslında düşündüğün bazı şeyler olarak başlıyor Kon, yani konuya bağlı olarak evet sen ne yaptığımızda daha doğaçlama gidiyoruz ama ne o Demişti. bireysel o eylem planlarına tabii bir hazırlık var geçmişteki beslenme var konuşurken bir hatıran aklına geliyor ilk podcastimizdeki gibi zaten yaptığımız her şeyin sonucu olarak öğrenimlerimiz devam ediyoruz. Mı? evet Yav yes yavaş biraz daha sessiz Mikrofon patlamasın <gülüyor> diye böyle çakmalar deniyoruz. Bu çabaları yine videoda, <gülüyor> YouTube'da video destekli izleyin Arkadaşlar lütfen YouTube'da video destekli de izleyin. Spotify ve Apple Podcast'te de dinleyin tekrar tekrar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Ayrıca e, Şervan'a laf atmıştık. Yani hazır konu bölünmüşken. Şervan'a laf atmıştık. Şervan hala hiçbir hareket görmedim canım arkadaşım. Beni her konuda destekleyen ama bu konuda ne derse hissetmediğim. Bekleyeceğim direniyorum ben. Mehmet Erdem'in 3 bölümü Mehmet Erdem'i konuştuk. İlk bölümden yazmış adam. Ama larında <gülüyor> bir tık karamedik. Bir kez konuştuk Şervan'la. Bakalım. Bunun dışında bu sefer de Enes'e selam olsun madem. Olsun bebeğim. Mühendislik yani. dedik. Enes kesin dinliyodur. Ama biz gene de insan yoklamayı severiz. için bu buraları dinlediysen yorumlara hangi hangi emoji atacağını biliyorsun. Tamam. Evet. Bizim emojimizi at yorumlara. Herkes öğrensin. O emojiyi görürsek anlayacağız. Güzel, iyi yakaladık gene. Güzel, var mı başka konuşmak istediğim bir şey? Ee, Müziğimizi girelim mi? Bağladık mı konuyu? Bence girelim var. Bence bağladık yani. Sonuçta şunu Bitirdik dedik. Bitirdik mi yani? Ya bence bitti. Havada kalan bir şey olduysa da merak ettiğiniz ve tartışmamızı konuşmamızı istediğiniz bir şey varsa gene yorumlara yazın ya da... Yüzlerce yorumdan Konuyu giremez. bitirmediniz kardeşim bu ne ya falan da <Gülüyor> Yine konuya giremediniz. Ya, konuya gireceğiz dediniz konu ne de diyebilirsiniz. Çok mantıklı bir söylemada evet. Çünkü genelde konumuzun ne olduğunu zaten sonunda bile biz, an biz de bilmemiz. anlamıyoruz. <gülüyor> Okey o zaman müziğimiz girsin. Bu ve hafta neler izlediği konuşalım. De de Neydi de müzik? De. Evet, 3 haftadır yokuz Onun için bayağı bir şey izledik ama senin görüşünü hiç kimse dinleymedi. Avatar'ı nasıl buldun Avatar 1-2'ye? Ee, sana da yapmadım daha görüşümü. Evet ya. O yüzden şimdi burada yapacağım sana Evet, ben nasıl unuttum. Evet, dinliyorum. Ee, ben bu arada hani şey, yönetmen bilmem normalde ama tabii ki bununla ilgili milyon tane podcast video vesaire eylem çektiği için artık biliyorum Cameron'ın nasıl biri olduğunu. <gülüyor> Ve ben e, ilk defa... izlediğimizde bir... bilmiyordun ama. Yani daha yapmıştım. İzlerken işte. mi? Yok bilmiyordum daha yapmamıştık izledim nasıl de istedim? şunu fark ettim bir de daha önce işte sıradan sinema bilgilerinde falan efekt şey yapmaya başladığım için şimdi izliyorum bu nasıl bir efekt acaba eylem sorsa bu nasıl cevaplandırım acaba suyun <gülüyor> altında öyle yapılmaz. vesaire ya ama öyle oldu yani bir hani şey çünkü çok uzundu ve benim bu kadar uzun bir filme dayanmam için içimdeki merak duygusunun kabarması lazım ya bir şey söyleyeceğim yani Kemre'nin ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu gene orada anladım senin o kadar uzun normalde çok da sevmeyeceğim bir türdeki filmde bu kadar az telefonunla oynama oynamaz sonuna doğru hariç. Sinemada ya ben öyle zaten adladım. oynamadım. Burada da oynamadın. Evet işte çok az oynadın. Tamam bak dedim bu adam işini biliyor. Yani kendi açtığı dizide diziden çok telefonunu karıştıran Esra. Yani iki buçuk saatlik filmde. Ben yarım bir, izlemeyi seviyorum. Ha, son 20 dakikayı saymıyorum. İki kere mi aldın telefonu eline? Evet. Yani Ve çok kısa Sinemada da var. yani sırtım ağlamasından rağmen dikkat dinledim. Şimdi çok böldüm. Evet ee, görüşlerini alalım. Şöyle efektle ya yani şöyle bu arada senaryo böyle dünyanın en büyük en bulunamaz senaryosu değil bence. Senaryo bence çok orta üst düzey diyelim yani. Orta iyi ya. pişmiş bir Biliyoruz. Cameron'ın var genelde tırtıl. Senaryoda çok bir şey yok açıkçası abi. yani şey hani güzel ama ortalama bir güzellikte yani. Çok böyle inanılmaz Hı -hı. bir senaryo değil. Hani farklı bir dünyada geçmesi falan belki onu iyi hale getiriyor ama efektler zaten hani full efekt aslında zaten o hani sonuçta bir insan yok aslında orada yani insan var da insan dışında da varlıklar yani var. İkinci filmde ama neredeyse hiç ve işte onların o mimiklerinin o kadar net gözükebiliyor olması, suyun altındaki mimiklerin bu kadar net gözüküyor olması mesela bunun gerçekten teknoloji yani bunun gerçekten nasıl yaptıklarını merak ettim. Sana bugüne kadar sormadım çünkü bugüne kadar da bana filmi nasıl bulduğumu hiç sormadın. Evet, için. şey O gün çok yorgunduk. O gün ee... sormadın, sonra bir Yok var sonra nasıl da. unuttum onu şey O yüzden efekt anlamda beni aşırı etkiledi. Ben zaten böyle mücadelenin olduğu filmleri çok sevdiğim için Senaryo ne kadar basic bir senaryo da olsa benim çok hoşuma gitti. Her zaman iyinin kazanması taraftarın, taraftarıyım. Çünkü A -a. karmayı. Wednesday ne oldu? O da iyi. Öyle mi? Tamam. İyi karakter. Okay. Tamam ama ya karanlık yanı içinde. Hayır şöyle yani. Kötülerin içinde de iyilik olanları severim. Yani He, şey anladım. böyle. Full tamam. Kötü kötü kötülük, kötülük yapmak hiç Hiçbir ama Daha doğrusu şöyle. Amacı olan Hı -hı. Okay. kazançları severim. Yani burada bir aile kurtarma var. Orada bir gene... Topluluğu kurtarma ya da bir başarılı olma isteği olabilir. O yüzden de sonu da beni mutlu etti. İzlerken ya görsel bir şölen olarak değerlendirebileceğim bir... Tecrübe olarak yani evet, böyle yani bir iz, seyir tecrübesi olarak. İçinde olmak beni çok mutlu etti. Sadece ben hani 3 e, boyutlu film izlemeyi sevmiyorum. Çünkü hem bu teknolojinin Türkiye'de çok iyi uygulandığını düşünmüyorum. O gözlüklerin saçma sapan olduğu kanaatindeyim. <Gülüyor> Doğru. Ve bu arada gözlüğümü çıkarttığımda da normal gördüğüm sahneler oldu. Sadece yazılar bazen 3 boyutluydu. Yani Derinlik kötü. olmayan yerlerde evet. çıkardığında aynı şey görünür. Ee, ve ben 3 boyutlu çok gerek... Yani benim şu ana kadar gittiğim sinemalarda en azından iyi bir 3 boyut deneyimi yaşamadığım için gereksiz buluyorum. Ondan mecburen 3 boyutlu gitmek zorunda kaldık. O yüzden biraz daha yorucu oldu benim için. Yani normal izleseydim onu... Daha çok keyif alabilirdim çünkü 3 hmm, boyutlu, boyutlu gözlük beni çok yoruyor, beni rahatsız ediyor. Ta, ben normalde sana %100 katılıyorum ama bu filmde giriyorsun gerçekten. Yani böyle, aa bak gözün içine bir şey sokacağım diye yapmıyor 3 evet, boyutlu. Evet, yani o burada da... böyle şey hani 3 boyutlu yaptık biz için yapılmamış şeyler. Ama bence 3 boyutlu olmasaydı da aynı seyir zevkini bana e, verirdi. Bir yani. öyle izledik mesela. Genel, ya, yani aynı şeyi yok. verdi. Sadece bunda gözlük gözümde. Hani bir de gözüm yoruldu, göz dinlendiricimi takamadım. <gülüyor> aa dur şeye bakalım mı? Hasılat kaç olmuş? Bakalım güncel bilgi de verelim. En azından insanların bunu bir deneyim olarak yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Sinema mı izlesinler yani. Bence sinemada yani, bence büyük filmleri sinemadayken o dönemi yaşıyorken kaçırmamak lazım. Kötü de olsa e, ki ben Tenete gitmiş bir insan olarak kötüydü ama sinemada izlediğim için mutluyum. Tenete gitmem gerekti. Evet. Hatta e, bir sonraki yalnız podcast'imi de onun üstüne yapmayı düşünüyorum. Nolan Reis. Hazır Benim eyleme ilk tavlama cümlemi de söyleyelim o zaman burada. Ben eyleme bir gün bir arkadaşımızın videosunu çekmiş. O zaman da flört zamanımız tabii ki. Eyleme evet. şey yazmıştı. İstediği gibi çekememiş video. Hani daha anlamda daha konusu olan ya da daha iyi bir şey çıkartmak istediğini söyledi bana. Ben de şey yazdım. Nolan mısın be, bu ne başarı, Nolan bu misin? ne? Nolan mısın mübarek demişsin, hatırlıyorum. De, evet. 1 milyar 750 milyondaymış bu arada. Henüz e, kara geçemediler yani, özetle. Neyse başka ne izledik, Bir sürü bir şey izledik. Ben Avatar'la ilgili görüşlerimi söylemiyorum yani, çünkü 2 milyon tane şey Yani hüzününü söylemeyecek misin? <Gülüyor> Şimdi dur şöyle Arkadaşlar YouTube'da izleyin, kameralara <gülüyor> çok oynuyoruz. Kaleideskop tam bir ya sen ki takıntılı bir insansın başladın gerçi o huyunu bırakmaya başladın yani Kötü giden şeyleri artık Ya Ben bu arada normalde, onun da küçük bir bilgisine vereyim Bir diziye başladıysam ya da bir kitaba başladıysam bitirmek zorunda hissediyorum. Beğenmese bile. Artık Beğenmese ama bile. yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ee, 1899'u evet bitirme... Acı çekmeye <gülüyor> 1899 böyle efsane Bitirmedik, gibi gitsin. Bitirmedik, bitirmediğimiz için de çok mutluyuz. Zaten iptal edilmiş. Evet onun için yani çok haklıymışız. Ama esas süsranımız e, kaleidoskop oldu Beklentimizin yüksek e, olduğu. Yani... Bir bölüm yaptım bunun üstüne, neden beklentim yüksekti diye çok uzun uzun anlatmayacağım Merak ama... Merak eden gitsin oradan izlesin. Gitsin baksın ama çok iyi bir potansiyel, inanılmaz kötü bir şekilde harcanmış. Neden aşırı reklamı yapılmadı. çekmemiş çünkü. <gülüyor> Ayık e, Ondan sonra Prestige'i izledik geçenlerde tekrar. Evet. Oradan bir bölüm düşünüyorum. Yani her zamanki gibi gerçekten bazı klasikler ne zaman izlerseniz izleyin. Aynı büyüsünü bozmadan Prestige, devam ettirebiliyor. Prestige yani bir kez Altın daha. G's. Böyle <gülüyor> birkaç yılda bir prestiji tekrar izliyorum ve yani gerçekten modern dönemde benim için üstüne çıkan bir film belki şu an aklıma gelmiyordur ama gerçekten inanılmaz buluyorum Ya Bir yani. de böyle sona çok şaşırtan filmlerin her zaman şöyle bir olayı var. Her izlediğinizde yeni bir ipucunu yakalıyorsunuz Hı. ve o da sizi motive ediyor. Sürekli sonu bildiğiniz için acaba burada nasıl bunu yapmış diye düşünüp Sürekli böyle bilgilerinizi güncelliyorsunuz kendi içinizde Aynen. ve farklı bir his de veriyor Ben buna inanıyorum. Bir kurgucu olarak yani bir de kurgun olan zaten zaman ve kurgu üstüne bütün sineması bölümde anlatacağım. Onun için çok üstüne gitmiyorum ama yani üç farklı zamanda geçiyor film. Hepsinin sonu tek yere bağlanıyor. Yani finale bağlanıyor ve yani benim Zer 6. kez izlediğim için olabilir de hiç kafam karışmadı. Yani o kadar iyi kurguluyor ki. O kadar zaman arası geçişte bile zamanlar karışmıyor, o olmuyor, bulunuyor. Yine müthiş bir filmdi yani. E, neyse, Circle'ımız geldi. Onu evet. izliyoruz. Arkadaşlar final kaldı bir tek e, Circle. Bayağı iyi bir sezon bu. Sezon bu sezon da çok iyi. Ya circle genel olarak iyi yani. Gerçekten böyle nerede heyecanın olacağı, böyle saftirik iyiliklerin olduğu, bir planı böyle çok iyi yapıp sonradan patladıkları falan yani zaten sezon, e, yapım çok iyi evet. yani. O yüzden. Iyi yani Türkiye'ye şey. getirirlerse hayatımda ilk defa bir reality show'a katılımcı yani olarak başvurabilirim. Yani çok istiyoruz Türkiye'ye gelsin. Eylemle beraber gerçekten katılacağız. <gülüyor> Deniz Hanım'ı canlandıracağız. <gülüyor> ee, sadece bizim flörtöz yeteneklerimiz ortaya çıkacaktır. Ee, buradan benim çok uzun yıllardır dostum yani kaç yıl oldu artık 27-28 yıllık dostum hmm. işte Talat e, geçen bölümleri dinleyip. Şimdi Talat'la bir bölüm yapmaya karar verdik bu arada. O da böyle sinemacı işte 6-7 tane kısa film var, çok başarılı filmler. Küçük bir bilgi vereceğim Talat'la evet. ilgili. Eylem'in tanımadan çok sevdiğim tek arkadaşı olabilir Aa, yani. Ben evet. de şu an oynuyorum. Tanımadığım birebir hiç iletişimim olmadı olmadı yani. Evet, tamam Evet Ama çok derken. seviyorum, sana çok iyi geliyor çünkü. Ha seviyorum beni. Sen böyle Talat'la konuştuktan sonra yani gerçekten böyle şey, ilk aşkıyla konuşan erkekler gibi oluyor. <gülüyor> e ee, saat mesela 2 saat FaceTime yapıyorlar böyle gereksiz o ilk aşkıyla konuşmuş çocuk mutluluğu. O yüzden ne hani podcast'leri benle kaydedecekler. Benle kaydetmeden daha iyi olacak diye biraz kıskanıyorum ama Talatlı bölümü özellikle dinlemeniz gerektiğini savunuyorum. Ee, biz Talatlı bir podcast zamanında kaydettik aslında ama sonra ben editini yapmadım. yayınlamadık hiç. Onun için arkası gelmemişti. E, duruyor kayıtları galiba İngilizce yapmıştık bir de neyse onun için burada bir bakalım yapacağız onu bu hafta ama yani düşün o kadar film konuşuyoruz bir şeyler konuşuyoruz taraftan gelen tek yorum. Too Hot to bu sezon çok iyi. Ve ben söylediyse de hatırlamıyorum Too Hot To izlediğini bilmiyordum Tarat'ın, Yani onun da Guilty Pleasure'ları vardır ama. Üç gündür ama... bu yüzden mutlu. <gülüyor> yani üç gündür... Aşırı mutluyum. Hatta dedi bunu beğeniyorsan F. Boy Island diye bir tane var. Onu bul izle dedi. Türkçe hiç altyazılı bulamadım. Onun için birlikte izleyemedik ama ona başladım şimdi. Müthiş Mezgurgen başladı o İngilizce da. İngilizce öğreneceğiz. O da öyle güzel gidiyor. Başka bir şey var mı izlediğimiz? Ya aslında biz bu ara çok şey. Kobra Kai. Kobra Kai'ye başladık. Müthiş. Yani ilk sezon ne olduğunu bu kadar iyi bilip, bu kadar cheesy, bu kadar salak bir dizi ama o kadar iyi bir dizi. Bu arada bizim yeni yemek yerken izlemelik dizimiz. Birazcık yani öyle dizimiz. oldu. Ama müthiş bir dizi ee, Çok ama iyi Ama ya şöyle bir güzelliği var bence. Eski hikayeye yani filmlerine çok evet. sadık ve farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Aslında bence vermek istediği mesaj çok tatlı. Evet. Ve şeyden çok eminim. Bunda önce sen yanında da söyledim. Hawaii Met'in son sezonunda zaten bu adam geliyordu. Çünkü Barney'nin kahramanıydı. Ve Barney'e göre e, aslında Barney Karatekid'in işte, ba e Karatekid esas konusu bu adamdı. İşte bu adam iyi adamdı falan diye böyle geyikleri vardı. Adamın da kendi oynuyordu. E, o sezonlarla bu dizi arasında 4-5 yıl yani en fazla arada 8 yıl falan vardır. Çok net eminim adam o dizide oynayıp Barney'in o görüşünden sonra bunu hayata geçirmek için uğraşmıştır. Ya yani ilk sezonu en azından mükemmel. İkinci sezona yeni başladık. O da iyi başladı ama Ki bir arkadaşımız yani, bir ile 3. sezon biraz kötü. Diğerleri çok iyi dediği için arkadaşımızın da fikirlerine ve şeyi güveniriz. Birinci sezon için kötü dediyse biz biz bunu kim iyi bulduk deniz. Yok, 1'e de sonradan dedi sıkıcı. Biri ve üç sıkıcı dedi. Aa, biz 1'e bayıldık öyle dediyse. Öyle dediyse biz Nirvana'ya ulaşacağız. <gülüyor> Güzel. Var mı başka bir şey söylemek istediğimiz? Ee, arkadaşlar bu kadar az şey izlemedik 3 haftada ama herhalde aklımıza kayda katılan diyeyim. kayda değerli kayda değerli. Kayda değer olanlar bunlardı. Bunun dışında bir benim aklıma gelen bir şey yok. Tamam. Bölümü kapatmadan bir YouTube'da canlı yayın yapmak istiyoruz. Eylem Planı Esra'nın TikTok canlı yayınları ayrı. Lütfen TikTok'tan takip ediniz. Onu da yapacağız. Ama Eylem Planı canlı yayınının konusu ne olsun? Soru cevap mı yapalım? Bir film izleyip işte beraber aynı anda şey mi yapalım? belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşleriniz yerde. varsa lütfen yazın. Çünkü biraz kafam karışık. Tam olarak içeriği ne olsun kestiremiyorum. Varsa fikriniz onu da belirtin. Var Bence başlar. gün ve saat konusunda da böyle küçük. Hani şu mesela akşam saatleri eğer bize daha çok destek olabilecekseniz. Evet sizin e, için. Onu bir anket, anket açabiliriz. Açarız. Onu anket, e, Konu anket açabiliriz. Konu ama anket açması zor. Konuyu onun için fikirleri varsa evet. evet. Konuyu yazın. E, saat için biz anket açacağız. Tamam o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için e, teşekkürler. Buraya kadar geldiyseniz baya bir bizim için uğraşmışsınızdır. Gidiyoruz o zaman biz. Bye. Bay desene. Bay. Bay. Ben hep izlerler diye düşünüyorum. <gülüyor> Kameralara el sallıyoruz, videoyu izleyin. Bay. Tamam mı artık? Gelim koptu. 40 dakika konuşmuşuz. konuşmuştuk?